göstereyim belki biliyorsunuzdur. Şunu uçurdular mı lan? Ne abi? Dur uçuş uçuşağına bakacağım. O iptal oldu Hayır bu bir Aynen. kez iptal oldu. Sonra bir daha e, uçurmaya yöneldiler. Abi, zaten palktı. düşünce patladı abi o. Patladı bu. Uzaya gitmiyor zaten bu. Mesela bundan paylaşmış NASA teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir bilgiydi. 29 dakika 20 dakika. 11 dakika. Metrik bilgilere 8, donmuştu sayacımız. SN8 varsa insan Ateşlendi. Evet arkadaşlar dün bu olmamıştı. <gülüyor> Barış abiye bak ya. Barış ancak kaç yaşında ya? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok seviyorum. Iyiymiş. Çok seviyorum bu adamı ya valla. Kaç yaşındaymış? 74'te full ile eşit. Valla süper adam. Ateşlendi ve 12.500 metre yüksekliğe ulaşmak üzere son derece güçlü 3 Raptor motoru tarafından... 47 yaşında Barış abi aynen. Starship Oy, SN8 bak be. numaralı prototip havalandı. Gözlerimizin önünde yükseliyor şu anda. İnanılmaz bir ana tanıklık ediyoruz. Gerçekten de sonra patlamış herhalde. Ya yani Bu uzaya gitmiyor. Bu sadece uçabiliyor mu diye kontrol ettiler bunu galiba anladığım kadarıyla. <gülüyor> bir yerden dönüp inecek bu. Yani öyle atmosferi falan geçmiyor. İndiğimiz diken diken. Hatta bu şeyin e, SN8'in Starship'in 4 sene sonra Mars'a insanlı gideceğinden bahsetti. Dedim ulan bu burada uçamıyor nasıl gidecek diye bakıyorum. Eden bir fırlatma oldu bu? Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor. SpaceX herhangi bir anons yapmamaya devam ediyor. 12.500 metre. Sadece bakın 3 açıdan kameralar canlı olarak her şeyi gösteriyor şu anda. Çok iyi ya. Birazdan o 3 Raptor motoru itici güçlerini 12.500 metreye ulaştıktan sonra kesecekler. Ve... Starship serbest olarak yeryüzüne düşmeye başlayacak. Sonra üzerindeki... Ya, gerçekten bunu izleyip bunu mu düşündün ya? Elimiz nasıl yanar diye mi düşündün? <gülüyor> çok, çok güçlü gibi duruyor baksana güçlü <gülüyor> ha, Hafif bir kızarırsın. ...düzgeçlere elektrik motorları yardımıyla aerodinamik tasarımının da imkanlarını test edecek şekilde yönlendirecek ve yapabilirse, göbek taklası hareketini yapacak. SpaceX dahil, kimse bu hareketin nasıl bir şey olacağını bilmiyor. İlk kez hepimizin gözü önünde bu yayında gerçekleştirilecek bu deneme. Tüylerimiz diken diken, benim sesim de artık kısılmak üzere. 2 saat 26 dakikadan Anladım. beri canlı yayındayım. Oğlum Barış abinin böyle küfürlü konuşusu bir anda. Mesela düşüyor ya, paran de, de atıyor. Ammunu yarrağını ya. siçim ne güzel döndü ya. Ammuna kudumun yerinde çok mutluyum falan deyip içinde farklı farklı küfürler çıkıyor. susmadan konuşmadan aralıksız <gülüyor> konuşuyorum. Maalesef yükseklik bilgisi de telemetrik bilgiler de... Bu az önceki ettiğim küfür tamamen hayali bir küfürdür. Barış abi izler falan şimdi bizi küfrediyor sanmasın. O yüzden ne zaman motorların gücünü kesecekler bilemiyorum ama 3 açıdaki kamera hiç kesintisiz olarak... ...yayına devam ediyor gördüğünüz gibi... ...bir dakika bak, 41 bak, bak, bak. saniyeden beri evet... Ne oldu lan? ...raptor motorlarından Onu... biri kesildi ikisi hala... Önce <gülüyor> arıza yaptı bu <abi> o Bu ee, <gülüyor> <gülüyor> kesilmedi <gülüyor> <değil>. Orada bir... <gülüyor> ...yayına devam ediyor gördüğünüz gibi... <gülüyor> ...bir <gülüyor> 1 dakika 41 saniyeden beri evet... ...raptor motorlarından biri kesildi ikisi hala... Kesilir ee, Açık durumda... Oğlum yanıyor gemi yanıyor. Ve bir yangın Aa, görüyorum. O acaba planlı bir şey mi bilmiyorum. Ama gördüğünüz sizde yan tarafta bir alev alma durumu ne oluştu. Olur. Hala iki Raptor motoru devam ediyor çalışmaya. İki motorla yükselmeye devam ediyor. iki Raptor motoruyla herhangi bir irtifa bilgisi verilmiyor şu anda. Ama 12.500 metreye ulaştığında o diğer iki motorun da kesilmesi ve serbest olarak düşmeye baş. Önce yatay hale gelecek. Sonra da tekrar dikey hale gelmek için göbekten Barış bir Paraşütçünün gereksiz sansür mü yapmışlar? Onu izlerim. De, Oo çok güzel onu, onu izlerim. İnanılmaz bir deneme şu anda hala iki motoruyla yükselmeye devam ediyor ve üç kamerada farklı açılardan an be an 2 dakika 38 saniyeden beri yayına devam ediyorlar. SpaceX 10 haftadan beri bu ana hazırlık yapıyor. 3 günden beri Bizler ekran karşısında kilitlenmiş durumda bunu bekliyoruz. Bak yeni bir arzu olacak sağ altta bak bak. Biliyoruz. Ve şu anda gözlerimizin önünde hala yükselmeye devam ediyor Starship. Üçüncü dakikadayız. Bütün bu olaylar 10-15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşip bitecek onu da söyleyeyim size. Ee, en azından yapılan hesaplamalar meraklılar tarafından yapılan hesaplamalar bu yönde. Ee, zaten fırlatma penceresi kapanıyor ki, fırlatma penceresi evet. Yok ya bu arzu değil, kendi kendi kesiyor birden bir, iki, üç. Bir motor daha kapatıldı, şu anda tek motorla devam ediyor. Bütün bunların planlı olduğunu tahmin ediyoruz. SpaceX tarafından bu aşamaların hiçbirisi açıklanmadı. O yüzden ben de sadece gördüklerimi aktarıyorum sizlere. Üç motorla beraber yükselmeye başlayan Starship 8. prototipi şu anda hiç olmadığı kadar yükseklere çıktı. 10.500 metreye ulaştığında 3. motoru da kapatacak ve serbest olarak yeryüzüne düşmeye başlayacak. Alıp geliyorum. Ve yeryüzüne yaklaştığında herkesin merakla beklediği o inanılmaz göbek taklası manevrasını yapacak ve eğer mümkün olursa tekrar Raptor motorlarının yavaşlatıcı gücüyle dikey olarak iniş gerçekleştirilecek. O göbek taklası manevrasını ben de çok şu anda Hala bilemiyoruz kaçıncı dakikada ulaşacağını ortifaya. Dediğim gibi bu yayın hakkında en ufak bir bilgi vermedi SpaceX yayın öncesinde. Şu anda gördüğünüz gibi diğer SpaceX yayınlarından farklı olarak telemetrik bilgiler, yükseklik bilgisi ve benzeri bilgiler, hız bilgisi verilmiyor. Bu bilgiler e, tabii ki onlar tarafından toplanıyor. Evet zaman zaman Raptor motorlarının hareketlerinde, yönlerinde değişiklikler olduğunu görüyoruz. ...şu anda dumanlar çıkmaya başladı üçüncü motordan. Ee, sanırım... ...artık evet bakın yüzgeçler... ...üçüncü motor... Oğlum bu şu an bence sağlıklı hareket etmiyor bu ya. Rune <gülüyor> şu an Bu baya düşüyor şu an. gitti bir olduğunu görüyorum. Ve Starship açı değiştiriyor. Artık yüzgeçlerini kullanmaya başladı. Yandaki iki kameradan görüyoruz. Yüzgeçleriyle havada süzülüyor adeta. Okyanusta yüzen bir e, canlı gibi gökyüzünde yüzüyor. Aslına bakarsanız e, akış dinamikleri açısından ele alacağımız, aldığımızda havayla hmm. su arasında çok da büyük bir fark yok. Çok da güzel gidiyor şu an. Benzetme çok da hatalı olmamış olsa gerek. Yüzgeçleriyle e, su canlılarının yaptığına benzer hareketlerle şu anda hiçbir itici güç olmadan 3 motoru da kapalı görüyorsunuz. 9 metre çapında ve Kardeşim, 50 adamlar metre yüksekliğinde ya. bir apartman yere düşüyor arkadaşlar size ölçeklendirmek için böyle bir bilgi vereyim 50 metre yükseklikte e, bir apartman biz dronela balık tutuyoruz bu arada geçen videodan geldi Serbest <Nasıl? gülüyor> olarak 12500 <bin gülüyor> <Bayağı> metreden <gülüyor> dronela drone balık tutuyorlar bak <gülüyor> biz de yapıyoruz oğlum hayırdır ki bu şeyi de çok severim Bakıyorum videolarında görürsünüz Bak bu buna bakarız Yere doğru düştüğünü hayal edin <gülüyor> Ve e, bunu Dikey olarak indirmeye çalışmak üzere Yer yayınlıyor Aa, İnanılmaz ha. bilgiler e, Bakın bir bulutun içinden geçti şu anda Ve Yere Paralel olarak Serbest düşüşüne devam ediyor. Motorların açısı Evet, motorlar tekrar Motorlar çalıştı. Göbek taklasını yapıyor. Gaz geçti, yukarı geri çıkıyor. Göbek taklası hareketini yapıyor. Ben de heyecandan çok bağırıyorum. Galiba olacak. göbek taklasını mı? Arkadaşlar dikkat. Oğlum böyle taklamak atmadı bir şey. O nos bastı nos bastı. At sen verdi gazı yukarı çevirdi ucunu. Olmaz bilgiler. bakın bir bulutun içinden geçti şu an. Daha bilmiyorum Dark Orbit'te vardı bu. şey parasıyla alınıyordu. Yere paralel olarak Serbest düşüşüne devam ediyor. Motorların açısı Evet, motorlar tekrar ve Hop! göbek taklasını yapıyor. Göbek taklası hareketini yapıyor. Ben de heyecandan çok bağırıyorum. Galiba olacak. Evet. Arkadaşlar Bak, Dike, dike inişe hazırlanın. ne kadar kuvvetli veriyorlarsa Umarım... şeyi ve oldu patlama meydana geldi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanki dikey olarak <gülüyor> Ya öğreceğim abim ya. Barış abim şimdi küfür etse ne güzel olurmuş ya. Hay Allah'ını afvelerim. Evet, arkadaşlar Dike inişe hazırlanın. Durun ki suat ifadesini keseceğim. Oooo! <gülüyor> <gülüyor> ya bu... Umarım... Ananı... Asiktir! <gülüyor> Ve oldu... Oldu mu bu? <gülüyor> çok iyi, çok gibi... tatlı adam ya, çok seviyorum onu. Ama sanki dikey olarak inebildi gibi mi bakalım? <gülüyor> İndi ve patladı mı göreceğiz. Patladı Altı mı ne abi? Iki... <gülüyor> abi eyalet... yok oldu. <gülüyor> eyalet yani düştü. Kısa yolculuğun sonunda geriye ne kaldı? Dumanlar. Parçaları orada, düşüyor sağ Sonra, sonra. <gülüyor> hep beraber göreceğiz. Şu ana kadar her şey çok yolundaydı. Göbek taklası manevrası da başarılı olarak yorumladım ben. Fakat iniş yapar yapmaz bir patlama meydana geldi. Daha önce... SN 7 de O turbo SN3 mu nosmine onu biraz daha kuvvetli artır çok zor durulumu Çok, çok hızlı indi ama ya. Onun biraz abi böyle Aykut'a söyleyelim onu halletsin. <gülüyor> diye inmesi lazım değil mi? Bu çok zordur abi bunun daha ne ne uğraşırlar bunlarla ee, ya. Kez, Harbi zor e, iş. bu kadar olgunlaşmış bir prototip izledik. Baksana yok. Silinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Valla bilemiyorum. Ee, neredeyse dikey indiğini de gördük hep beraber. <gülüyor> ama sonra bir patlama meydana geldi. Şu anda orada dumanlar kaybolmak üzere. Yani. Orada harbiden şey dike iniyordu var. ha neredeyse İki yani. Biraz daha olsa... Harbi diklemesine indi yani. Bu kadar indi ki. Şurayı bir daha açacağım. Galiba olacak. Evet. Baksana çok hızlı hiç... oğlum. Bak burada bu Nost'un Nost'e tabir ettiğimiz cahillikten e, bunu böyle biraz daha güçlü <gülüyor> vermesi lazım. az koymuşlar. İniş hazır. Umarım. ve. Oğlum animasyon falan mı bu ya? Ulan <gülüyor> bak diyor motorlar bakalım diyor motorların açısı evet motorlar tekrar ve göbek galiba olacak evet arkadaşlar dike iniş hazırlanın Umarım, barış abi odaklansın ve, abi o döndüğü sıradan falan işte aktiye az önce işte, Aynen, şey işte. döndüğü sırada falan bak yapıyor. <gülüyor> düşüşüne devam ediyor motorların açısı evet motorlar tekrar <gülüyor> ve göbek tak <gülüyor> taklasını yapıyor. Göbek taklası iniş hazırlanın. Umarım ve O oh, barda Barış abi anladı ya patlayacağını bak. <gülüyor> <gülüyor> anladı. Orada bak daha hiç olayı görmeden yüzündeki ifadeden <gülüyor> patlayacağını biliyor adam yani. Evet. Bak, bak şuradaki hızı kestiriyor O bak ifadeye bak şimdi. Dike dikey iniş hazırlanın. Bak gördün mü? Şu eğimden dolayı zaten anlamadı o. Umarım <gülüyor> ve oldu patlama meydana geldi gibi. Ama sanki dikey olarak inebildi gibi. Patlaydı geldi gibi. Gibi. Girdi <gülüyor> ve patladı. <gülüyor> Yazılmaz <bir> çok üzülmüş müdür <gülüyor> acaba bu olay ya? Baş çok merak ediyorum. Bu kısa yol. Yaparız bir daha Şu... demişti. Abi çok Başka pahalı bir şey yok, değil mi bu ya? Herhalde dikey olarak yani ne bileyim herhalde Gerçi adam de para 140. Milyon. Burada alt işlemak istiyorum izninizle. Harika bir testti. Tebrik etmişler Starship team'i. <gülüyor> Orada da <gülüyor> roket yok. <gülüyor> Starship team kül oldu abi. <gülüyor> Yedeği var. Oğlum bu test zaten bu yani işte. Bizim yapacağımız aid bu. Aynı falan. Aynı şey ya. Gerçekten son ana kadar gayet başarılıydı. Yanlış görmüyorsunuz. bu durumu. Barış abinin yüzünü koyalım Ben bu motorlarına bayılıyorum. Yani harbiden acaba crash raporlamasına Barış abinin fotoğrafını koysak o tam patladı. Bu arada darma duman olmuş <gülüyor> Oldu <oğlum>. gibi. Kapaklı yapabilir. Bu Diyor ki bu arada amaç indirmek değil takla attırmak <gülüyor> diyor. Lan ne alakası? <gülüyor> taklayı attıralım da o da patlasın hemen Bir Bilmem kaç trilyon milyon dolarda harcarız mı diyecek adam sanmıyorum. Ha, o, belki ana şey olmayabilir. Şimdi cahil cahil evet, konuşmayayım. Orada zor olan taklayı atmasıymış büyük. Öyle şey. mi? Büyük evet. Lan, zor olan taklayı attırmaksa indirmek kolaysa niye indirmediler o zaman? Orasını bilmiyorum da herhalde yani oradaki amaç zaten o taklayı bak, attırabiliyor mu? Zor muyum? olan taklayı attırdıktan sonra indirmektir abi. Hiçbir fikrim yok da bak şimdi bir tane üçlü bir füze vardı hatırlıyor musunuz? E ee, çık... neydi onun adı Çıkayım Ha okyanusa mi? indirdikleri mi? Falkonlar mı? Falkonlar mıydı onlar? Üçlü dediğim benim aklıma geldi üç tane olduğunu. Bak jet biliyordur onu ezbere. Falcon 9 muydu? Evet evet evet. <gülüyor> ne, ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun Ben şöyle bir edit yapmak istiyorum. yayın oynayan, Çok da büyük bir faydana geldi gibi ee, bunu dikey olarak indir kamera canlılarının canlılarının bundan çok bağırıyorum galiba olacak evet arkadaşlar dikey iniş hazırlanan umarım ve oldu ya bu, değil geldi gibi. bu şekilde olur kızlar tutarsa... ama sanki bir olarak ne diyoruz birbirimiz bakalım burada şey diye zıplıyorlar ve... orada maksadımız göbek taklasıydı. Yerlerini çok iyi indirmişlerdi ya böyle zun zun zun zun zun tek tek inmişti. Ben Barış Öz canım valla şöyle bir gün bir konuk olursa oturup bütün uzay meselelerini konuşmak istiyorum. Burçlar. <gülüyor> Burçlar. <gülüyor> yani ya O zaman gülümsebilir evet, işte. i̇şte bak <gülüyor> ne nereye yakın? Oğlak bu durumdan nasıl etkileniyor? <gülüyor> uzayla, ilgili. <gülüyor> <Pandemizle>, <gülüyor> uzayla ilgili konuşacağız deyip böyle <gülüyor> Merkür gerilemiş diyorlar. Böyle diye diye böyle gidiyoruz böyle gayet elit abi çok memnun olduk çok tatlı adamsız falan. Evet abi. Bu dönem Oğlak hangi gezegenin etkisinde?